Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar atomdan bot kodlama dersine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, daha önce böyle bir seri yapmıştık fakat yarıda kalmıştı daha istek gelmediği için e, devam ettirmemiştim. Bugün tekrardan başlayacağız, yani bir ikinci sezon gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Öncelikle Atom'dan bot kodlamamız için Atom uygulamasını indirmemiz gerek ve Node.js'i indirmemiz gerek arkadaşlar. Eğer glitch gibi platformlarda botonunuzu kodlayacaksanız ki hiç tavsiye etmem, Node.js'i hiç gerek yok arkadaşlar. Evet hemen Google'umuza gidiyoruz ve buraya, buraya arkadaşlar atom.io yazıyoruz ve atom.io yazdıktan sonra arkadaşlar karşımıza atomun sitesi gelecek ve buradan download kısmına bastığımız zaman atom uygulaması indirilmeye başlayacak ardından yeni sekme açalım ve buraya Node.js.org yazalım arkadaşlar Node.js.org yazdığımızda burada arkadaşlar ee, sağ tarafta bulunan 16.0.0 güncel olanı indireceğiz arkadaşlar ee, şimdi Bunlar insin kurulumunu yapayım Hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar uygulamalarımızı indirdikten sonra Atom adlı uygulamayı açıyoruz ve bu ekran karşımıza geliyor. Bu ekran karşımıza geldikten sonra hemen dosya yönetisini açıyoruz. Masa kısmına gelelim. Ve buradan yeni deyip bir klasör oluşturuyorum. Buraya botumuzun adını girelim. Hemen buraya ben Atom Bot yazacağım arkadaşlar. Atom Bot klasörünü açtıktan sonra arkadaşlar Shift-Altı sağ tık yapacağız. Ve buradan PowerShell penceresini açın butonuna tıklayacağız. Ve burada arkadaşlar NPM'e init yazacağız buraya npm init yazdıktan sonra buraya projemizin adını gireceğiz ardından versiyonu ıı, gireceğiz sağlayabilirsiniz buraya atom bot yazacağız ıı, botunuzun işte boş da bırakabilirsiniz ardından buraya ıı, şeyimizin adını ıı, mainimizin adını index.js yazacağız ve node ve mailimizin mainimizin adı index.js e, Bunayı boş, burayı da boş. Autora da kendiniz, lisanslara MIT yazıyoruz arkadaşlar ve yes diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yes dedikten sonra buraya npm i discord. Jsio. Dbet pardon io. Dbet üç. Sıfır. Dokuz yazıyoruz. Ardından croxdbe yazıyoruz. Ardından e, çalkı yazıyoruz ve Enter diyoruz arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Modülleri çoklu bir şekilde daha kolay yükleyebileceğiz arkadaşlar. Ve böylece NodeModules klasörünü oluşturabileceğiz. Hatırlarsınız e, Visual Studio Kodid'i terminal üzerinden bu işlemi yapıyorduk. Fakat Atom'la bu yol ile terminal üzerinden e, bu işlemi göreceğiz. Aslında bu terminal görevini de görüyor. Bu e, şey şimdi e, size açıklamada verdiğim Narcos Cody Discord bu e, abone rolü alarak arkadaşlar bu 4 dosyayı indireceksiniz. Hemen abone rolü nasıl alacağımızı da göstereyim. Açıklamada verdiğim Narkoz Kötü Disko geldiğiniz zaman buradaki e, M altına koyunca Mustafa Dayı'nın attığı bu yedek şeyine bir kez tıklıyoruz arkadaşlar emojiye bir kayıt oluyoruz. Ardından buradan abonez önüne salınları iyice okuyoruz ve buradaki e, bu yeşil emojiye basıyoruz arkadaşlar okuduktan oku, sonra basın lütfen ardından e, bu abone rolü alma kanalı açılacak ve buraya bu şekilde SS'lerinizi atıyoruz arkadaşlar. Sesleri attıktan sonra altta şöyle bir kanal açılacaktır, Şöyle bir şey açılacaktır. E, Yetkilisinin altında. Bu VSC eğitim set diye bir şey açılacaktır. Buradan bölüm birden gelip arkadaşlar bunları alabilirsiniz. Şimdi biz konumuza gelelim arkadaşlar. E, Chrome'a geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Yeni sekme açıp Discord.js.js.org yazıyoruz arkadaşlar ve e, bu sayfa karşımıza gelecek buradan example yazıyor gördüğünüz gibi ilk sayfada bu kısmı alıyoruz arkadaşlar Ardından e, dosya yöneticisine geliyoruz şimdi e, burada gördüğünüz gibi package.json package oluştu Burada bizim eynimiz ne yazmıştık kanka index.js yazmıştık hemen bu metri belgesi seçiyoruz buraya index.js yazıyoruz arkadaşlar Evet diyelim. Ardından Ha lan yanlış yazdık. Bir dakika yanlış yazdım lan. Index.j Ardından bu dosyayı açıp İçine bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar sonra çarpıyoruz kaydet diyoruz arkadaşlar Tekrardan atomumuza geliyoruz arkadaşlar open a project diyoruz open a project diyoruz Ardından buradan atom mod klasörünü klasör seçtiyerek açıyoruz arkadaşlar Açtıktan sonra boş bir yere sağ tıklayıp new folder diyoruz ve buraya events yazıyoruz arkadaşlar Events etkinlikler mi demekti neydi Şimdi hemen buraya events klasörü mavi oldu gördüğünüz gibi buraya sağ tıklayıp abi New folder diyoruz. New file diyoruz. Pardon. Buraya redi js yazıyoruz arkadaşlar. Redi js yazdıktan sonra dedim ya narkos narkoz gödüsünün üstüne gelerek bunları alacaksınız diye. Ardından bu redi js text kısmına geliyoruz. Ve buradan abim bunları yapıştırıyoruz. Peki bu aktiviteleri nereye yazacağız diyorsunuz arkadaşlar. Hemen tekrardan şöyle göstereyim. Bu var oyun var ya bu kısmı yazacaksınız arkadaşlar. Aktivite... 1 yazalım hemen şöyle Evet arkadaşlar tekrardan e, Klasörümüzün üzerine geliyoruz Ve nifa ediyoruz ardından buraya Mesage Mesage.js diyoruz arkadaşlar Tekrardan arkadaşlar Mesage.js.txt Bunu alıyoruz arkadaşlar ve Hemen bunu da buraya yapıştırıyoruz Evet arkadaşlar mesagen.js'i attığımız zaman e, tekrardan bu sefer atombot'a geliyoruz. Bakın atombot şey olacak. Ardından tekrardan e, boş bir yere sağ tıklayıp new folder diyoruz. Ve buraya util yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra tekrardan klasör mavi olacak. Buraya da arkadaşlar event loader.js diyoruz. Loader'ın L'si büyük olacak. Evet tekrardan e, size dediğim gibi gelerek bunları alacaksınız narkot kodaya gerek bunları alacaksınız. Evet arkadaşlar events.js'ye attıktan sonra util e, tekrardan mavi olacak buraya gelip util .js diyoruz. Enter dedikten sonra tekrardan bunu yapıştırıyoruz. Ve bizim temel dosyalarla işimiz bitti. Klasörlerde işimiz bitti. Şimdi bunu boş bir yere tekrardan atom bot klasörüne tıklıyoruz. E, atom mavi olacak. Boş bir yere sağ tıklayıp buraya ayarlar nokta json yazıyoruz arkadaşlar. Ve hemen e, şekilli parantezimizi açıyoruz ve buraya iki tırnak koyup prefix yazıyoruz arkadaşlar. Tekrardan şöyle hemen prefix'imiz nokta olacaktır. Buraya e, virgül yazalım. Hemen buraya tekrardan sahip diyelim arkadaşlar. Tekrardan iki nokta koyalım arkadaşlar. E, ve ben hemen kendi sahip ayrımı yapış trim arkadaşlar. Evet yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlanmakta.json da halletmiş oluyoruz. Tabii ki de biz token'i nereden alacağız diyeceksiniz arkadaşlar. Token'i de biz ee, tekrardan şöyle discord.com Discord.com flash developers diyeceğiz. Evet arkadaşlar yanlış hesabı girmişim kusura bakmayın. Hemen buradan new application diyeceğiz. Ve buraya arkadaşlar atom discord botu projenizin adını yazacaksınız ardından e, enter diyeceğiz ve böyle bir sayfa alışılacak ardından bu sağ taraftan bot kısmına geleceğiz ve buradan add bot diyeceğiz yes do it diyeceğiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi böyle bir oluşacak ardından token'i copy diyeceğiz arkadaşlar e, atom'a gelip tekrardan ayarlar nokta client login token kısmına yapıştıracağız arkadaşlar evet arkadaşlar e, klasörümüzdeki temel şeyleri aslında bu bölümde tamamladık bir Sonraki bölümde arkadaşlar komutlar klasörüne geçeceğiz ve botu nasıl kolayca başlatabileceğinizi göstereceğim. Ee, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay. Tekrardan buradan atom Bot klasörünün masa üstüne gelerek seçiyoruz arkadaşlar. Ve ee, bir dakika fail olduk. Açtıktan sonra... Açtıktan sonra arkadaşlar boş bir yere Ben burada rahat değilim ya. Açtık Açlıktan... Videoyu şu an imkanım olsa videoyu silirken. Arkadaşlar yere. görüşmek üzere. Kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like hata atarsanız çok sevdim.